1922 de 1338 de yani Hint şeyle tarihle 22 benim yani Nusko'nda, yılında Nusko 900'de işte 22 eğer 1922 işte 93 yaşındım dolu dolu yazıyoruz sanırsanız bilmiyorum orada hele işte uğrayacağız kızım ben niye dedim ya işte dünyanın işi bu kaç kardeştin yedi y yedi kardeşiz ya altı olan bir kız kız işte. Hepsi yaşıyor mu kardeşlerine? Yaşamıyor, yaşamıyor. Demek bir, iki, şu, şu gitti. Bir kızı, üçü olan kaldık Sen hep şu Akkent'te ne? miydin, hiç dışarıya çıkmadın mı? He? Hep Akkent'te miydin, dışarıya hiç çıkmadın mı? Aa. Hep burada mıydın, dışarıya çıkmadın mı, hiç çalışmak için gitmedin mi? Çıkmam Hı? kızım, Türkiye'nin her yanına sor bana. Trakya'sını sor. Ondan geri Çanakkalesi'ni sor, ondan sonra Edirne'yi sor, Tekirdağ'ını sor, Gelibolu'nu sor. Ondan geri Balıkesir'e sor. Balıkesir'de yasak iddik, mal getirip sata sata bura. yayan yayan. 8 günde geliydik oradan malla, sığırla yani. O zaman tren biren bir şey yok. O zaman gidip gelme yok, yayan. Oradan çıkardık, 800 günde geldik, burada satar, bir daha giderdik, bir daha giderdik, orada hayvanlama namayanın bir usta vardı, ufacık da namayanın o. Çaktırdık, yayan geldik yani. Öyle yollarda işte, çeşmelerin başlarında su içerdik, gelen orada bozukluğu şeyler vardı, bahçeler biliyor musun? Onlardan tomata, bu babam artık közlerdi gel böyle. Yerdik gel orada, yaşadık o zamanlar, iyiydi ya kızım ya. Ee, i̇şte dün o olan şeye gitmiş biliyor musun? Tekirdağ'a gördüm çekiyordu oraları gezmeye. Kim olmamı da de duymamışın. Yukarı ya, ben onda yem mi sanıyor? O yüzden yukarımış, oraya gidiyormuş. Çaldım oraları bir gez geleceğim. Geri buldum. Nerede deden? Oraları her yere <gülüyor> doğan aslan çirkin dedik biz. Bu hafta yani orada bir şey var. <gülüyor> Direva. O harita oradan o o civarda 15'te su gibi akmış galo dereden su gibi oradan. Orada, orada çarpmış zaten. Ha en tepenin birliği namlusu duruyor böyle havada orada. Belan yan almış gitmiş dereden mermiler. Orada Kaç duruyor. Oradan askerlik yaptın? Dört sene. Ya? dört sene. O zaman görmediler biz üç seneydi. E o Adamın harbi olunca koyamadılar bizi. Koyamadılar ondan geri. Koyamadılar. Dört sene yaptık, geldik. Dört sene yaptım ben. Er ertesine bizim gel çıka geldi. Biz bir taşı mi dedik? Kiremi Durca'dan mı? bir Gittiydi orada. Gece geldi dedik. Sizin birader geldi diyorlar bana. Gelir mi lan buraya? Bu, benim yanıma yerim bu. Nasıl gelecek diye ben şey, yemin ediyorlar ya, arkadaşlar geldi diye nerede devrin altında gittik devrin altında işin diye bugünlerin hacı lanibrahiler biri var burada şimdi lan geldi diye hemen bir bağırdı çadırda 10 kişi varmış Kalktılar geldiler yani üzüm üzüm getirmişler gayri yani onlara göre arkadaşlarla yedi gelen konuştuk orada kaldı bu sonra çalışıyordu bu Orada kadınlar şeyler var, astuvaylar biliyor musun? Yeni geldiler, emirer alıyorlar. Birader emirler aldılar, bak yine buna, sünnemi. Aldılar, orada çalılığa asker getiriyor. Hamam öyle yanıyor, oradan, dağdan. Hamama çalı geliyor, ha hamama biri askerin kalktırıyor, yanıyor. Bunlar dört beş şu oturuyormuş biliyor musun? Kadınlar içeri girmiş hamama. Bir pençere varmış öyle. Pençereden birini dönmüş Emrelleri'nin. Bu da karşı ile varmış hemen oraya. Bizim yüzbaşı da görmüş bunu. Ve sonra geldi bu. Yüzbaşı sen dedi, İrezl'e diyor onu. Sen kadınlara bakıyorsun oradan Pencereden diye. İrezl'e diyor. gene kişi bir yarabbi buradan diyorsun gitse gitse gitmenin geni yok. Bir şoför karşı çıktı. Balıkesir de bizim ordu zaten Balıkesir'de. Balıkesir'de geliyorlardı. Yani şoför korsuna giden ne gelmiyordu yani orada. Bunlar çıkı geldi gerisini, yolamıyorlar bak. Bursallar var illi kendinden yolluyacaklar oraya. Yolluyorlar. Bir de Çavuş var onun arkadaşı Şiğlin Sarıgöl'den oradan yine gölden. Bir de Şiğlin Kargız'dan onbaşı var. Bunlar da iki şey. Bu için diye şey diyorlar. Yüzbaşı zaten bunu yollamayı istiyor zaten. Neden? Onlara bakıyor, baktı bu diyor. Sürgün etiyor onu zaten da. Helal derken de bu gitti. Üç ay durdular, geldiler. Arabaların tabii James'e Helen var, göz atlama arabaları. Bunları bir, onlar terciz oluyor. Bunları bir şey ettiler, intiham Buna bir göz atlama arabası teslim ettiler. Oradan gel bu, bugün geldi. Atıştan geldik biliyor musun? Geldi millet böyle toplandı, tekmil verecek bak çavuş <gülüyor> subaya, o da daha garaja çekmiş arabayı ilk daha. O kim dedi, niye gelmedi o dedi, çünkü sopa dedi. Milletle geldi, titriyor böyle, komutan dedi, titriyor falan derken sonra da bak dedi, o bir kere anlık söylüyünce bak dedi bak ne kadar iyi söylüyor dedi yani bunun gibi olmalı falan dedi. <gülüyor> Ondan geri nasıl ettiler biliyor musun? Bir, bir göze girdi bu. Ne kadar subay varsa beş saat saatten gelip olur bize biliyor musun? Oraya her hafta giderler, cumartesi giderler, pazar gün gelirler. Her hafta bu o onları götürdü, getirdik her bir yola subayları var. Buraya geldi, burada bir araba geldi, belediye araba getirdi. Araba yok, hiç daha memlekette araba yok. Geldi. Neyse, iki üç şoför var. Onlar şoför diyorlar onlara göre. Bunu da intikam alıyorlar. Gelsinler kim belediyenin önüne topladılar bunları. O da geldi. Ocağını söndü zaten. Bu halde de sabah bir saat yeni geldi. Biraz zaman beş Aldı da Ardada görüyorlardı. Ha teslim ettiler onu burada belediye arabasını. Belediye arabasını sürdü gayrı. Sonra belediyeden İzmir'e gitti. Denizde çalıştı. Eren de gene yemek oldu gayrı. Şovurluktan diyecek. Ancak böyle işte bizim çok çektiğimiz çok yani Allah biliyor. Çektiğimiz çok, o ne kadar az mı dedik biliyor musun biz? Kırk sene, şu arabacılıkla kırk sene, rekabet yapar yapar, bir, bir yanımız aldı. Haa kızım ya, neler çektik biz ya biliyor musunuz? <gülüyor> e peki Hasan amca nasıl evlendi? Ben mi? Hatice teyze ile nasıl tanıştın? E, konuştum işte, arada verelim dedi, la gel la, beni, kızım o zaman ne yokluk var, babam aramadık. Ya anladığı şey biliyorum bir keşif getiriyor. Bize iyi diye herkes kız vermeye şey bize. Ben askere gitmeden nişanlandım. şervan şerfamdela birine gittim. Onda 4 ay beş ay nişandırdım. Bu adam mı damının üstüne çıkıyor? Yağlıyla ben dolu gözlüyün öyle onlara gitsin diye. adam mı bu basının oturuyor? O ve adamı damının üstüne çıkıyor. Görüşme yok zaten, o zaman görüşmem ama kaçıyorlar, nişanlısından kaçıyorlar. Ondan geri geldi diyeceğim. başkasında ona ablası vardı, o açık değiştirdi işi biliyor mu? Bey Mehmet hele biri var, muhtardı babası, açık onlara işleydi. Karıcavurdu biliyor mu? O onu, onu etti. Karısı da var adamın. Ahlaksız. Sonra neler çıkarttılar biliyor musun? Sen o karısını boşadı, ondan dört şey etti, bilmem ne etti de diyeceğim. Gerçekti. E ondan geri dört tanesini de nişanlandım ben. Beşinci bu. Neler çekti ya? Bir olma Ne diyorsun sen? Neyle? <gülüyor> o vereceğim diye o vereceğim diye. Namusun ya. Yani Osman yokluk var. Yokluk var. Hatice teyzemi nerede gördün ilk? <gülüyor> Elbeyim görüyoruz. Onlar bizim de. Yukarıda bir mülk var biliyor musun? Mülkün üstünde yol var mülkün üstüne. Oradan geçiyorlar onlar. Akka var gibi, onlar da beş tane, iki üç, üç kız iki olan, onlar da oradan geçiyorlar. Mülklerin ehlen, onlar da oradan geçiyorlar. Dijen, günbir <gülüyor> önlük, günbir önlük. E kaçırmışın Hatice teyzeyi? Ya Ka kaçmasa olacak mı ya düğünü etdirmiyor? Babası düğün ettirmiyor. Daha uzayacak falan filan. Ee, uzatmadık da biz de giren. Sırtlandın, kaçırdın. Ha Bir gün vardı. Böyle böyle dedik. Olur dedi. Ç çuk, ben gelin dedim. Olur dedi. Damın üstüne çıktı. Oradan bir taş attım. O da tıklattı. Geldi. İşte geldik. Kaç sene birlikte yaşadınız? Üstüleri i̇şte şey kadar yaşadık. Ya. Kaç sene oldu mesela? Ee, 18 sekiz o. 86 altıya değil mi? Onun yaşı seksen altıya helal buldu. İşte 18'den sekizden, kadar işte yanındaydı. Altmış altı sene kalmıştı. Nasıl geçti evliliğiniz? İyi şey, geçti, bir şeyimiz olmazdı hiç. Bir şey olmazdı. İyi geçti evliliğimiz canım. Yokluk çoğulsa zor ol işte. Şükürler olsun, o kadar da yokluğu olmadı bizde. Oradan arabacılığı işlerken, falan derken, sağdan soldan iyi, kötü idare ettik yani. Peki Hasan amca, sen ha. 66 sene evli kalmışsın, e. hanımına bakmışsın e. hastalanınca. Ha. E şimdiki gençler öyle değil. Sence neden? Onlar iyi olmaz, olmaz. Hazır değil. Hazır değil. Bunların çokları hastaysa hemen evleniyor üstüne. Bizim o niyet yoktu vallahi izine yoktu o, o niyet olmadı hiç o olmadı. E bir de bize bir türkü söyleyi mi? Biz falan ne biliyorum ben hangi bilmiyorum ki ya. Onların... Osmanlı amca ne söylesin? Ha o... Osmanlı amca hangi türküyü söylesin Hasan amca? E bildiğini söyleyecek. Ha ben ne bak bilmiyorum. işte bu kadar ha? bildiğini söyleyecek. Biz falan ya. Be... Hiçbirini ya ben ya biliyorsundur ya biliyorsundur hadi Hasan amca. <gülüyor> Kızım, be, aklımda yok Allah senden Bismillahirrahmanirrahim. Sağolucuk. Devren devresinden geçelim. Bu devrenin kirasında nasıl vazgeçelim? Diye yani gidiyoruz ama çıkmıyor değil mi? Ah, <gülüyor>